Deniz Ümer Türkiye Enternasyonel ve Bülteniyle karşınızdayız. Deniz Ömer Tarık tarikhaber Haber, tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 20 26ya kadar bu ekranlarda günden çıkan gelişmeleri seçim paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir adlı aç olursak: Sosyalce, Tarik Haber, Pinterest Tarik Haber, Elon Haber, TikTok Tarik Haber, YouTube Haber, LinkedIn Tarik Haber, Getty Haber, Tumblr Tarik Haber, Instagram Tarik Haber, YouTube Haber. Reddit kranı takip etmiş 68 YouTube tarık haber TV ek heymet harik bir masayı hesaplarıyla geliyoruz. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanecik ulusat yerli dostlar bir kolayda yayınlıyoruz. Bir kolay kanalımız tarık haber TV'den bizlere ulaşabiliyor. Uçanlı yayında yayındayız. Del dostlar, uçanlı yayın kralımız, Tarık Haber dostlar. kanalımız Tarık Haber TV'den izleri ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınladığımız del dostlar, lüke kanalımız Tarık Haber TV'den izleri ulaşabilirsiniz. TV3'te i̇şte yayınlar Dostlar tv kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz ve Nonolive'da yayındayız. Nonolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da değerli dostlar canlı e, sohbet olurlar var. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Ve değerli izleyenler, yayınlarımız bu kadar ve ilk haberimize geçiyoruz. 20-26'ya kadar bu eklemlerdeyiz. Değerli izleyenler. O sözlerden sonra Gülşen'in ilk açıklama geldiği Polis evinden aldı. Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre ünlü şarkıcı Gülşen, İmam Atıbiller hakkındaki sözleri sonrası gözü altına alındı. İlk açıklama geldi. Son dakika haberine göre ünlü şarkıcı Gülşen, Gözaltına alındı. Verdiği bir konser İmam Hatip liselerine yönelik sözleri deneyini gündeme gelen Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şarjı Gülşen gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gülşeninden aldı da gelen bilgiler arasında. Polisteki ifadesinin ardından Gülşen, adliye edildi. Dötyan'dan ünlü şarkıcıdan ilk açıklamada geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika ünlü şarkıcı Gülşen İmam Hacıpil hakkındaki sözleri sonrası gözaltına alındı. İlk açıklama geldi. Gülşen'den İmam Hacıpil er hakkında tepki toplayan sözler. Son dakika ünlü şarkıcı Gülşen İmam Hacıpil hakkındaki sözleri sonrası gözaltına alındı. İlk açıklama geldi. Son dakika haberi. Ünlü sanatçı Gülşen gözaltına alındı. Verdiği bir Konser'de İmam Hatip liselilerine yönelik sözlerinin nedeniyle gündeme gelen Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Gülşen'i evinden aldığı da gelen bilgiler arasında. Polisteki ifadesinin ardından Gülşen adliyeye sevk edildi. Öte yandan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama da geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi ünlü şarkıcı Gülşen bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Gülçen için halkı kin ve düşmanlığa tahrip etme veya aşağılama suçundan soruşturma açılmıştı. Son dakika, ünlü şarkıcı Gülçen gözaltına alındı. Polis evinden aldı. Verdiği konserde İmam Hatipli sevilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrip veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülçen gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tıknin 216. maddesi kapsamında halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan vesel soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Emniyet güçleri talimatın ardından Gülçen'i, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülçen'in ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kaydedildi. Adliyeye getirildi. Polisteki ifadesinin ardından Gülşen adliyeye getirildi. Gülşen'den ilk açıklama. ünlü sanatçı Gülşen, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşların geliş ve çalışma ortamında yapmış olduğu bir eski toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savunduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım. Bulacağım. Gülçe'nin eşi emniyete geldi. Şarkıcı Gülçe'nin eşi yapımcı Ozan Çolakoğlu gözaltında olan eşini görmek için İstanbul Bilim Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bir süre burada kalan Ozan Çolakoğlu ayrıldı. Basın mensuplarının sorularına ise cevap vermedi. Milli Eğitim Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Tepki yarıyor. Gülçen'in sözleri sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili İman kurtulmuş. Gülçen'i kınadı. Önden İman Hatipliler Derneği de Gülçen hakkında, hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı da Gülçen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi dışında bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarp edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Oyuncu Gonca Vuslatelibus Tekoğ ve diğer haberimize geçiyoruz. Tarihte ilk nükleer yaşandığı bağlantı tamamen kesildi değerli izleyenler. tarih ilk Zaporojia nükleer santralinin elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildi. Ukrayna Devlet devlet Nükleer Enerji Şirket e, Energoatom Zaporojia nükleer santralinin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi. Şirketten yaptığı yazılaştırmada nükleer tesisin civarına çıkan yangınların Santral Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan hatlara zarar verdiği bir belirtildi. Haber Haber Dünya Tarih teyini Zakuriciya Mükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildi. Tarih teyini Zakuriciya Mükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildi. Ukrayna Devlet Ülkeler Enerji Şirketi Energotov Zaforija Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisin civarında çıkan yangınların, Santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan haklara zarar verdiği belirtildi. Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı... santrali, ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu, tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum denildi. Açıklamada, hatların hasara uğurlamasının nedeniyle santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği ifade edildi. Santralin bununlu Enerdogar'daki Rus yanlısı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada ise bölgedeki çatışmalardan ötürü yaşanan elektrik kesintisinin nedeniyle santral ve güvenlik sisteminin devreye girdiği bildirilmişti. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Ukrayna'nın güney doğusundaki uca nükleer santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Altın nükleer ve aktör bulunan ve 5700 saat elektriği üretim kapasitesine sahip Santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin %20'sini sağlıyor. Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan Santral'in çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. NASA'nın gözü orada. Gelecek hafta. Bu anket çok konuşulur. AK Parti ile GMP arasındaki fark. vardı. haber devam ediyor yaklaşık 20-26'ya kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İlk 11'de sürpriz var değerli izleyenler. Fenerbahçe bu kez kendi evine Avustralya Bey'inle konuk edecek. Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta Değerli izleyenler Ülker Selim'le maç oynanacak Vacim Jesus Gil Manzano yönetecek Ve maç saat 20'de ekranlara Gelecek değerli izleyenler Maçta Almedya kanallarımızdan Takip edebilirsiniz değerli izleyenler Ve maçın e, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakacak olursak Altay bayındır. Gustavo Emreke Luan Perez Marco Lemus, Plik, Jose, Samuel, Equine, Elossi, Diego Rossi, Machuel, Petrespo, İsmail Yüksek, Serdar Dorson ve İrfan Can Kahvecil kombine yer alıyor. Ee, Yereklere ise İrfan Can, Eğri Bayat, Furkan Onur, Akis, Filip Novak, Atilla Sazai, William Arao, Mika Zayic, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Henrique, Ferdi Kadoglu, Arda Güler, Emre Varenzia ve Emre Mor Yereklere yer alıyor auxerea viene i ise care Christian Rossi, Marvin Martinez to Casimir Holuch, Jonas Handel, comandante Orion Dranti, under the group Baer, Grantor Street Chair Tomannik Frtis, Matthias Bronder, where Harish Thaparovich e convide. Derek DeMark Kos, George Hethekel, Matt Meusium, Dario Kierker, James Holland, Jan Keresh, Alexander Jukis Marka Gurinç ve Ramero Vucuk Yedeklerde yer alıyor Değerli izleyenler Maç 20'de ekranlara geçecek Yasak aşk kavgası kanlı bitti Eş ve arkadaşı Türkiye sınırında intihar etti Değerli izleyenler Çay toplumuna gelmişlerdi Gürcülerin yasak aşk kavgası kanlı bitti. Gürcistan'dan Art, Artbil'in Arhavi içerisinde çay toplamaya gelen Skafro Avedovit isimli şahıs yasak aşık iddiası nedeniyle tartıştığı eşi Rita, onun hayırlığı uçak verir. Arkadaşı koyesi Oğansay'ı de tavancıya vurarak övülüyordu. Kaçan Avedovit sırf Sarp sınır kapısına geldi ve silahla intihar etti. Haber, haber, günceldi. Çay toplamaya gelmişlerdi. Gürcüler'in yasak aşk kavgası kanlı bitti. Çay toplamaya gelmişlerdi. Gürcüler'in yasak aşk kavgası kanlı bitti. Gürcistan'dan Artvin'in Arhavi ilçesine çay toplamaya gelen Sarkru Abeslamazık isimli şahıs, yasak aşk iddiası nedeniyle tartıştığı eşi Rita Ebuna bıçakladı. Arkadaşı Kukurha Usanadzi'yi de tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Abeslamazık, Sark sınır kapısına geldi ve silahla intihar etti. Olay sabah saatlerinde ilçenin kale mahallesinde meydana geldi. Çay için Gürcistan'dan ilçeye gelen Sihakru Abeslamazı, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Rita ve arkadaşı Kulha Usanadzi ile evde tartıştı. Tartışmanın uyuyerek kavgaya dönmesi üzerine Sihakru Abeslamazı, bıçakla eşine saldırdı, arkadaşı Kulha Usanadzi'ye de tabancayla ateş etti. Abeslamazı, kolay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevdedildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Rita İbni'nin ve Udha Usan hayatını kaybettiği belirlendi. Sınırda intihar etti. Olay sonrası Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp sınır kapısına taksiyle giden Sakro Beslamazırı, burada park alanında aynı silahla intihar etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bir terörist, Akın haber bir devam ediyor. Yaklaşık 20-26 ya kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Aradaki fark yüzde 11. Altının masanın yarısını so solladı. Sürpriz atak yaptı değerli izleyenler. Ümit daha altının masanın üç önemli partisini geri bıraktığı partide büyük düşüş Ak Parti'nin oy oranı dikkat. Çıkıyor. Türkiye seçim iklimine girdi. 2023 Haziran'daki seçimler öncesinde Millet İttifakı'nın başkan adayının kim olacağı tartışmaya devam ediyor. Optimal'in son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var. Mülteci konusu hakkındaki çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın partisi altılı masanın iki önemli paydaşını geride bıraktı. Haber. Haber. Güncel. Ümit Özdağ Altılı Masa'nın üç önemli partisini geride bıraktı. İyi Parti'de büyük düşüş, AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti. Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın üç önemli partisini geride bıraktı. İyi de büyük düşüş, AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti. Türkiye, seçim iklimine girdi. 2023 Haziran'daki seçimler öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılmaya devam ediyor. Optimal'in son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var. Mülteci konusu hakkındaki çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın partisi, Altılı iki önemli paydaşını geride bıraktı. Araştırma firmaları seçim öncesinde anket sonuçlarını duyurmaya devam ediyor. AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının 11 puan olduğu ifade edildi. Bazı anketlerde İyi Parti'nin oy oranının 20 lira çıktığı ifade edilmişti. Bu anket sonucuna göre Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İyi Parti'nin oy oranı yüzde 10. O ankete göre Nerede iyi Optimalın son seçim anketine göre Ak Parti'nin oy oranı 37, CHP'nin oy oranı ise yüzde 26. İki parti arasındaki puan farkının 112 olduğunu ifade edildi. Yine aynı ankete göre Nerede'nin oy oranının 99 olduğu belirtilirken CHP'nin oyunun ise 95 olduğu aktarıldı. Ümit Özdağ. Altılı Masa'nın 3 partisini geride bıraktı. Eski Başbakanlardan Mecmettin Erbakan'ın oğlu olan Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı yeniden Refah Partisi'nin o oranı ise 5 olarak ifade edildi. Kulit Özgah'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin Altılı Masa üyesi DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ni geride bıraktığı da belirtildi. Ankete göre Zafer Partisi'nin oy oranı 1.5, Devanın oy oranı %1 bilgi Saadet Partisi'nin 10 oranı 07, Gelecek Partisi'nin 10 oranı ise 06 olarak gösterildi. Kredi başvurusu yaptık 10 gün sonra bankadan gelen telefon şoka uğrattı. Bankacı ağzından kaçırınca ortaya çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 26'ya kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kimse bunu beklemiyordu. Tam 4,5 lira motoruna bugün zam gelmişti. 15 günde 4,5 lira zam geldi. Kimse bunu beklemiyordu. Motorun fiyatına bugün zam gelmişti. Yeniden yine zam geldi. Son dakika bana göre Brent petrol ve dolar kurundaki atışa bağlı olarak akaryakıl fiyatları zamlamaya devam ediyor. motorinde bugün uygulanan 95 kuruş zammın ardından... Bugün, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. 87 kuruluşluk yeni, yeni bir zam daha bekleniyor. Haziranda 30 lirayı görerek rekor kuran motorun ilk fiyatı böylece 20, 11 Ağustos'tan bu yana 4,48 lira artmış olacak. Peki 25 Ağustos Perşembe motorun benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akarik fiyatları kaç TL? İşte detaylıdır. Finans, finans, ekonomi. Son dakika, 15 günde 4,5 lira. Kimse bunu beklemiyordu. Motorun fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden. Son dakika, 15 günde 4,5 lira. Kimse bunu beklemiyordu. Motorun fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden. Son dakika, renk, petrol ve dolar kurundaki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Motorinde bugün uygulanan 95 kuruş zamının ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 87 kuruşluk yeni bir zam daha bekleniyor. Haziranda 30 lirayı görerek rekor kıran motorun litre fiyatı böylece 11 Ağustos'tan bu yana 4.48 lira artmış olacak. Peki 25 Ağustos Perşembe motorun benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar. Son dakika. Geçen hafta %10 düşüş yaşayan Renk Petrol, Rusya'nın ihracatındaki kesintiler, Büyük üreticilerin üretimi kısma ihtimali ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir rafinerin... fond de chica iç finans finans ekonomi fond de kika. 15.004,5 günde 4,5 lira. Kimse bunu beklemiyordu. Motorun fiyatına bugün zam gelmişti yeniden. Son dakika. 15 4,5 lira. Kimse bunu beklemiyordu. Motorun fiyatına bugün zam gelmişti yeniden. Son dakika. Ve petrol ve dolar kurundaki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Motorun de bugün uygulanan 95 kuruş zamının ardından,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 Büyük üreticilerin üretimi kısma ihtimali ve Amerika Birleşik devletlerindeki bir rafinerinin kısmen kapatılması nedeniyle artan arz sıkıntısı endişeleriyle bugün 101 doların üzerine yükseldi. Dolar TL kurunun da 18,20 seviyesine yaklaşmasıyla akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi. Motorun litre fiyatına bugün uygulanan 95 kuruş zamının ardından yeni bir zam daha geleceği öğrenildi. Son dakika, ne zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 87 kuruşluk yeni bir zam daha bekleniyor. Bu zamla birlikte motorunun fiyatlarında son iki haftada 5. kez artışa gidilmiş olacak. Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş, 20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos'ta 95 kuruş zam uygulandı. Yeni fiyatlar ne olacak? Yarından itibaren motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul'da 26 lira 87 kuruşa, Ankara'da 26 lira 98 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 99 kuruşa yükselmesi bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları 25 Ağustos Perşembe, İstanbul'un. Benzin, 21,14. Motoril, 26,03. Ankara. Benzin, 21,25. 26,14 izdir benzin 21,25 Motorin 26,15 rekor haziran ayında geldi petrol rekor etkisiyle haziranda akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı benzin 27,50 yıl aşarken motoru 30 yıl buldu Bu içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu Petrol %10 kayıptan yükselişe geçti. Ve petrol fiyatı ayın ilk haftasında 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması. ABD'nin ve petrol fiyatı ayın ilk haftasında 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması. Amerika Birleşik Devletleri'nde ham petrol rezervlerinin artması ve küresel büyümeye dair olumsuz fiyatlama'nın sürmesi düşüşte etkili oldu. Fiyatlar ay başındaki 102.45 seviyesinden 91.70'e geriledi, yani yüzde. petrol fiyatı ayın ilk haftasında 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, Amerika Birleşik Devletleri'nde hang petrol rezervlerinin artması ve küresel büyümeye dair olumsuz fiyatlamanın sürmesi düşüşte etkili oldu. Fiyatlar ay başındaki 102.145 seviyesinden 91.70'e geriledi, yani bizde fazla düşüş yaşandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber devam ediyor yaklaşık 20-26'ya kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ziyaretli gelen Ebru Yaşar'a olay yanıp geldi değerli izleyenler. Son dakika haberi göre Tatsizler hastanede kendisini ziyaret eden Ebru Tatsizler'in Günlerin ziyaretçi hakkında uğruyor. Hastaneyi ziyaret ettiği İbrahim Tatsiz'i çok iyi görünce sen bitti demeden bitmez diye hitap eden Ebru Yaşar'ın konuşmasına karşılık veren Tatsiz ben değil Allah bitti demeyince bitmez diye karşılık verdi. Ebru Yaşar'ın hastane sonrası yorumu dikkat çekti. Magazin, magazin, güncel, son dakika Taklı sesten hastanede kendisini ziyaret eden Ebu Yaşar'a olaylanıp sözlerini düzeltti. İbrahim Taklı sesin ambulanstaki ilk görüntüsünü el saldırdı. Son dakika. Taklı sesten hastanede kendisini ziyaret eden Ebu Yaşar'a olaylanıp sözlerini düzeltti. Son dakika haberi. Sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Taklı ses ziyaretçi akınına uğruyor. Hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlı sesi çok iyi görünce "Sen bitti" demeden bitmez" diye hitap eden Ebu Yaşar'ın konuşmasına karşılık veren ses "Ben değil. Allah bitti demeyince bitmez" diye karşılık verdi. Ebu Yaşar'ın hastane sonrası yorumu dikkat çekti. İbrahim Tatlı sesi ziyaret eden Evren Yaşar'ın sözlerine Tatlı sesin verdiği yanıt olay oldu. İlk yürücünün trafik kazası geçirdiğini görünce hastaneye koşan Demet Akın ve işi okan kurttan sonra Ebu Yaşar da ziyarete geldi. Yaşak. Ziyareti sırasında tatlı ses sesen bitti demeden bitmez deyince tatlı ses ben değil. Allah bitti demeden bitmez. Allah bitti diyecek. Öyle şeklinde karşılık verdi. Kızları kaybıyla izledi. İbrahim tatlı ses. bodrumda geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışmıştı. Sağlık durumu merak edilen tatlı ses hastaneye kaldırıldı. Kazada İbrahim tatlı ses. Kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru. Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarılma anlarının kızları Melek Zübeyde ve Dilan Çıdat endişeli gözlerle izledi. İbrahim Tatlıses'in ambulanstaki görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntü alınmaması için beyaz çarşafla engel olunmak istenmesine rağmen İbrahim Tatlıses'in ilk görüntüsü ambulansın içinden geldi. İbrahim Tatlıses muhabirlere el salladı. İbrahim Tatlıses paylaşım yaptı. İbrahim Tatlıses, sağlık durumu merak edilince hemen hastaneden paylaşım yaptı. Tatlıses, herkesten Allah razı olsun. Akşam günayda görüşmek üzere dedi. Son dakika, İbrahim Tatlıses önünden döndü. Kazanın nedeni hakkında olay Riddar ve beyaz çarşaf detayı. İloyu sollayan araç. Yapımcı Polat Yağcı da Tatlıses'in ağrı dağ eteğimde türküsünü söylediği bu videosunu paylaşarak Allah'a çok şükür. İbrahim Tatlıses, sevenlerin uğurlu ve sevgisiyle her zaman olduğu gibi şu anda gayet iyi. Arayan, soran, merak eden herkesten Allah razı olsun notunu düştü. Demet Akalın hemen hastaneye geldi. Durumu iyi olan Taklıses'in kaza yaptığını duyan Demet Akalın ve Okan Kurt ise hastaneye koştu. Ebru Yaşar'a yanıt, Allah bitti demeden bitmez. Kıbrahim sesi Demet Akalın ve Okan Kurt'tan sonra Ebru Yaşar da ziyaret etti. Taklı sesi kazadan sonra sapasağlam görünce mutluluğunu süper çok iyi, hiçbir şey yok maşallah, sen bitti demeden bitmez sözleriyle dile getiren Ebru Yaşar'ın ifadelerine düzeltme yapan İbrahim Tatlıses, ben değil, Allah bitti demeden bitmez. Allah bitti diyecek, öyle diye cevap verdi. Neşesi gayet iyiydi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ebru Yaşar, Ciddi bir kaza geçirmesine rağmen İbrahim Tatlı sesi çok iyi gördüğünü belirterek, gayet iyiydi. Neşesi yerinde. Tabii bir şaşkınlığı var. Kurşun öldürmemiş, araba kazası hız gelir. Doktorları uygun görürse akşam sahne alacak. Korkmuş. Ciddi bir kaza geçirmiş. Yuvarlanmış arabanın içinde. Kötü bir kaza geçirmiş ama bilincini hiç kaybetmemiş diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son haber süpüterimiz devam ediyor yaklaşık 20-26'ya kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve maç başladı değerli izleyenler maçı dediğimiz gibi sosyal kanal, medya kanallarımızdan takip edebilir. ve kombillerde Sivas Spor için belli olduğu değerli. İstenenlerde Mekopil Sivas Demir Grup Sivas Spor kendi evinde bugün Malmö'yü konuk edecek ve Hauppark'ın'da maç yapılacak. Ve Hauppark'ın'nın karşılaşmasında Demir Grup Sivas Spor gruptan çıkmayı hedefliyor. Sivas 4 evde savunma maç oynanacak ve maçı Serdan Lönöve yönetecek ve maç saat 20'de ekranlara gelecek değerli izleyenler. Bu canlı anlatımlarla kanallarımızdan, sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Demir Grup Sivas Spor'un katlosunda Ali, Ali, Şaşal, Vural, Uğur, Çiftçi, Erdoğan, Yeşilyurt, Dimitruiz, Guatez, Arion, Arin Gondova, Muasova, Yatabari, Max, Gagradel, Fedrik, Orenstein, Charles, Curtis, Kader, Keita, Leke, James, Ipomirte ve Evi kolotivasyon yedeklerinde emre satılmış Muammer Yıldırım, Caner Osman Paşa, Ziya Erdal, İshak Hovde, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Muhammed Emine Ergin, Tristian ile Karol Anczewski ve Kubilay Eren Şahin yedeklerinde değerli izleyenler. Maymur 2.11'de İsmail Diyavrakalede, Niklas Domaster, Ashley Nelson, Joe Perkett, Felix Bojuma, Tels Henryj, Andres Chirsten, Erdal Rakip, Rakip, Sheko Pernojic, e, Mustafa Zidam, Isaac Tealim, Ikonbirte ve Malman Girektenle, Viktor Anderson, Martin Olson, Jonas Konton, Matej Kalus, Sergio Pena, Joseph Kiersi, Emmanuel Lovastoy, Hugo Larson, Ola Tolvan ve Mohamed Turay. Değerli izleyenler Yereklerde mal müdür geldi Akrabasını transfer etti Değerli izleyenler Süperlikle skandal akrabasını transfer etti Son dakika haberine göre Süper Lig'in dişli kuprinden Antalyaspor Somiyana ilginç bir transfer günden de Noruşay ile ilgili bir hava yakalayan Ak Akdeniz ekibi 24 yaşındaki Furkan Aksız ismini bir amatör bir futbolcu kadrosuna katarken bu ismin kulübün yönetim kurulu üyesinin akrabası olduğu iddia edildi ve kulüp karıştı işleye detaylamış. Süper Lig'in dişli akrabasını transfer etti. Son dakika. son günlerde ilginç bir transferle gündemde. Nuri Şahin ve iyi bir hava yakalayan Akdeniz ekibi 24 yaşındaki Furkan Aksız isimli amatör bir futbolcuyu kadrosuna katarken, bu ismin kulübün yönetim kurulu üyesinin akrabası olduğu iddia edildi ve kulüp karıştı. İşte detaylar. Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport Tal eşi benzeri görülmemiş bir transfer olayına imza attı. Nuri yönetiminde mücadele eden Antalyaspor. 24 yaşındaki Furkan Aksız isimli bir amatör futbolcuyu transfer etti. İddiaya göre ise bu ismin Antalyaspor Unitel üyesi Ferit Sezer'in akrabası olduğuydı. Oturum yandan gerçekleştirilen bu transferi kimse istemmedi. 2 yıllık sözleşme. Antalyaspor, Furkan Aksız ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Futbolu Antalya Özel Gençlik Spor Kulübü'nde başlayan Aksız ile yapılan sözleşmeye dair kulüpten resmi bir bilgilendirme neden yapılmadı. JK Spor, Araban Yon Konya Spor, Konya Altı Spor, Küçükçekmice, Muratpaşa Belediye Spor'un yanı sıra, en son da 40 göz döşemi Altı Belediye Gençlik ve Spor'da amatör olarak futbol oynayan Furkan Atsız, profesyonel kariyerinde ise tam 24 yaşında ve Süper Lig'in önemli kulüplerinden Antalya Spor'da başlamış oldu. A takımda ve 30 31 Mayıs 2024 yılına kadar sözleşme imzalansa da Furkan Atsız, Antalya Spor A takımında yer almayacak. Lisansı 11 Ağustos 2022'de çıkarılan futbolcu, diğer yandan yaşı nedeniyle kulübün alt kategorilerinde de formaya giyemeyecek. Futbolcu için geriye rezerv takım kalıyor. Buna karşın lisansın çıkarılmasından önce de sonra da futbolcunun kulüpte görülmediği ve rezerv takımla idmanlara çıkmadığı da öğrenildi. İstatistik yok. Fırkan çok fazla amaç istatistiğine ulaşmak mümkün değil. Elde ettiğimiz bilgilere göre bölgesel amatör ligin son sekiz haftasında hiç forma giyemedi. On bir maçta yedek beklerken, üç maçta hiç kadroya giremedi. İki maçta ilk on bir sahaya çıktı. Birisinde 66, diğerinde ise 45 dakika sahada kaldı. Altı ise üçü seksenden sonra olmak üzere oyuna sonradan girdi. Yönetici akrabası, haberim yok. Bu anlaşılmaz garip transfer detayısında gözlerin çevrildiği isim oyuncunun akrabası Antalya Spor Yönetim Kurulu üyesi Ferit Sezer, konunun kendisi dışında geliştiğini savundu. Sezer, benim transferden haberim yok. Sözleşmede de imzam yok. Transfer olduğunu da çıkan haberden sonra öğrendim, dedi. Teknik direktör Nuri Şahin'in de Furkan Aksız'ın transferinden haberdar olmadığını öğrenildi. Yeni kulübün altyapıdan yakıdan sorumlu yönetim kulübün üyesi Sevgi Özer de Kurkan Aksız transferinden habersiz. Yani kulüpte Furkan Aksızı kimin transfer ettiğini bilmiyor. 3 yıl futbolu oynamadı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Furkan Atsız'ın 2020 bin öncesi 3 yıl süreyle futbol oynamadığı iddiası da var. Oyuncunun TFT 3. LİT ekiplerinden kepez Belediyespora' da önerildiği ancak istenmediği de yine bir başka iddia. Antalya Spor yönetiminin, İlk olarak Antalya'nın konu haber sitesinde ortaya çıkan olay sonrası, Furkan Aksız'ı başka bir kulübe yollayarak bu skandalı sonlandırmak istediği de gelen bilgiler arasında. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Antalya spor sürprize izin vermedi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Teşekkürler. 20-26'ya kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Dünyada sadece 13 vaka var Değerli izleyenler Karaman'da bir kişi de ortaya çıktı Hastaneye başvurunca anlaşıldı Değerli izleyenler Dünyada 13 vaka vardı Karaman'da da bir kişi de ortaya çıktı Karaman'da bir kişi zeka geldi Ve sosyal uyumsuzluk şikayetiyle Hastaneye başvurdu Hastaya dünyada yalnızca 13 kişide görülen imagova mataşomo Sendromu teşhisi konulmuş Bu Haber. Güncel. Dünyada 13 vaka vardı. Karamanda bir kişi de ortaya çıktı. Dünyada 13 vaka vardı. Karamanda bir kişi de ortaya çıktı. Karamanda bir kişi zehirledi e ve sosyal yinelenmezlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaya dünyada yalnızca 13 kişide görülen damak su sendromu teşhisi konuldu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kemerli. Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emine Bervin Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yalnızca 13 vakaya rastlanan sendromu, karavanda bir hastada tespit edildiğini belirtti. Uluslararası yayın hazırlığı içerisindeyiz. Hastanın şikayetleri üzerine genetik inceleme ve araştırma yaptıklarını aktaran Yüksel, ilk aşamada, testlerdeki verilerin normal olduğunu görünce bir sonraki basamağa geçti. Hastamızın yanımında 1,5 Mbz kayıp olduğunu, bu kaydın içeren SZ-12 gelinin bu hastalığa sebebiyet verdiğini belirledik. Bugüne kadar dünyada sadece 13 tane alan sendromun 14. Süniki Emeği Mütüt Fakültesi olarak tespit ettik. Vakaya ilişkin uluslararası bir yayın hazırlığı içerisindeyiz ifadelerini kullandık. Açıklamada görüşlerine yer verilenki emeği vektörü Prof. Doktor Namık Akta şunları kaydetti. Dünya üzerinde böylesine az rastlanan bir vakadan şüphe ederek, bunun üzerine gitmek ve bu teşhisi yakalamak tecrübe, özgüven ve özverili çalışmanın bir yansımasıdır. Ülkemizin izi eğitim kurumlarının yanında bizler gibi daha genç üniversitelerin mevcut akademik kadroları ve fiziki altyapıları geliştikçe bu ve benzeri başarıların devamı da gelecektir. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çay Toplamaya gelmişlerdir. Son haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-26'ya kadar değerli dostlar. 11'lerce ton altın bu karader heyecanlandırdı değerli izleyenler. 11'lerce tonun altın bulunmuştu. Flaş geçme yaşandı ortaya çıkartılan cevherler değerli izleyenler. Eskişehir'in Sivri çetimine keşfedilen 20.000 onsluk altın rezerv ağında kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Ekonomiye 500 milyon lira katkı sağlayacak rezervi çıkarmak için belirli bölgelerde kontrollü patlatma gerçekleştiriliyor. Ortaya çıkan cevher işlemek için araç, araçlar tarafından tesisleri taşıdı. ekonomi 10 binlerce tonluk altın bulunmuştu Flash gelişme ortaya çıkarılan ceyherler 10 binlerce tonluk altın bulunmuştu Flash gelişme ortaya çıkarılan ceyherler Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ilçesindeki edilen 20 bin onsli altın rezerv alanda kontrollü patlama gerçekleştirildi ekonomiye 500 milyon lira katkı sağlayacak rezervi çıkarmak için belirli bölgelerde kontrolü patlamalar gerçekleştiriliyor Ortaya çıkan Celher, işlemek için araçlar tarafından tesisleri taşınıyor. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde keşfedilen bin onslu altın rezerv alandaki çalışmalar hızlanırken, yapılan kontrolünü patlatma kameralara yansıdı. İlçenin Kaymaz Mahallesi'nde bulunan ve koza altın işletmesi tarafından tespit edilen binlerce ton altın rezervinin, ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Şirketin 2022 cirosuna 500 milyon TL katkı yapacağı belirtilen keşfin ardından sonlar yapılan alanda çalışmalar hızlandı. Güvenlik önlemleri altında iş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, zaman zaman kontrolünü patlatma gerçekleştiriyor. Rezervin belli bölgeleri yerleştirilen patlayıcılar ünfirak ettirilerek ortaya çıkan cevher işlemek için araçlar tarafından tesisleri taşınıyor. Sonlarca kaya parçasının yerinden koparıp savurduğu patlamalardan biri kameralara saniye saniye yansıdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Merkez Bankası kasasındaki altın... Ama haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 20-26'ya kadar. Sıper yüz yermiş. videosunda bugün sele kapılan köpek bölgesi. sele kapılan köpek böyle kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi. İstanbul esen yılda sele kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı. Köpeğin kurtarma anı kameralara ambian yansıdı. Haber, haber. Müslüman. Esen yılda sele kapılan köpek böyle kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi. Esen yılda sele kapılan köpek böyle kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi. İstanbul Esenyurt'ta sele kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı. Köpeğin kurtarılma anı kameraya yansıdı. İstanbul'da gece etkili olan sağanak yağış Esenyurt'ta sele neden oldu. Kınar mahallesinde yollar göre dönerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bir köpek sel sünürüne kapılıp sürüklenmeye başladı. Köpeği gören bir kişi koşarak köpeği suyun içinden kaldırıma çekti. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tüm eşinin ibadetlerinden etkilenen Japon kadın Müslüman oldu. Bu anket çok konuşulur. AK Parti ile CHP arasındaki fark. Ama haber ürtenimiz devam. Anadolu ne gerginlik yaşandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Merakçıların Akşener'in köy ziyaretine gerginlik yaşandı. Ortalık bir anda karıştı. İyi Parti Genel başka Meral Anavuz köyde esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir kişiyle partiler arasında gerginlik yaşandı. Polisler tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı. İşte olayın detayları. Hader, Hader, Güncel. Merakçıların Akşener'in köy ziyaretinde gerginlik. Ortalık bir anda karıştı. Meral Akşener'in Arnavutköy ziyareti sırasında gerginlik. Meral Akşener'in Arnavıkköy ziyaretinde gerginlik. Ortalık bir anda karıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavıkköy'de esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir kişiyle partililer arasında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı. İşte olayın detayları. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul programı Sultangazi'de esnaf ziyaretiyle başladı. Meral Akşener Sultan Gaziden sonra Arnavutköy'e geçti. Arnavutköy Fatih Caddesi'nde esnafı gezen Meral Akşener'e bir kişi tepki gösterdi. Akşener'in çevresindekiler tepki gösteren kişiyi uzaklaştırdı, aralarında gerginlik yaşandı. Polisler tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı. Meral Akşener Cadde üzerindeki esnafı ziyaretini bitirdikten sonra Arnavutköy Kövsazlı Bosna'daki bir çay Bahçesi'nde vatandaşlarla ile buluştu. Meral Akşener eğer bugün karşınızda İYİH Parti'nin genel başkanı olarak size hitap edebiliyorsa, buradaki bu seçmenlere borçluyum. Milletvekili Yemin üzerine İçişleri Bakanı oldu. Sonra ilerleyen süreçte karşınızdayım. Kanal İstanbul sebebiyle derdi olan bir beldedeyiz. Benim çoğlus olarak da İyi Parti Genel Başkanı olarak da üzerime düşen bir görev var. Sizlerin söylediklerinizin peşinden gitmek ve sizin istediklerinizi yerine getirilmesini sağlamaktadır. G.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünyada 13 vaga vardı. Karamanda bir kişi de ortaya çıktı. Dünyanın en saçma binası yıkılmıyor. Günlük 2000 lira ceza. Geçmişi peşini bırakmıyor. Başı bu kez de o fotoğrafta dertti. En çok arınan modeller. Ama haber ürkenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-26'ya kadar bu ekranlardayız değerli. Bu yöne yetkileyecek gelişme yatanı veya saray duyurduğu Biden'ın imzaladığı değerli isyanı. gelecek gelişme yaşandığı beyaz saray diyordu. Biden'ı imzaladı ABD Başkanı Joe Biden ülkelerdeki çip üretiminin bu konudaki bilimsel araştırmalarının arttırılması adına düzenen çip yasası da uygulanmaya konulması için bir karanlama imzaladı. Bu yasayla birlikte otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksanmaya neden olan çip kıtlığının hafifletilmesi amaçlanıyor. bu da, o da. Dünya, dünyayı etkileyecek gelişme, beyaz saray duyurdu, Biden imzaladı. Dünyayı etkileyecek gelişme, beyaz saray duyurdu, Biden imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkedeki çık üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen cılık siyasasının uygulanmaya konulması için bir kararname imzaladı. Bu yasayla birlikte otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörün üretimde aksamaya neden olan çift kıtlığının hafifletilmesi amaçlanıyor. Koronavirüs pandemisiyle birlikte patlak veren çip kriziyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bu yasasının uygulanmasına ilişkin bugün bir kararnameye imza attı. Söz konusu yasayla birlikte otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çift kıtlığının hafifletilmesi amaçlanıyor. 52 milyar dolarlık yatırım. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bidendrix yasasının uygulanmasına ilişkin bu bildiği kararnameye imza attı. Söz konusu kararname ile 16 kişiden oluşan uygulama konseyi kurulacak ve Konseyi Ulusal Güvenlik Danışmanı Gatet Ünlüvan, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gülhan B.S., Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politika Direktör Vekili Alondra Nelson Eş başkanlık yapacak. Biden'in söz konusu yasaya ilişkin önceliklerine de işaret edilen kararnamede ülke içindeki çift üretimine yapılacak 52 milyar dolarlık yatırımların denetlenmesi maddesi de yer alıyor. Biden bu kez ceketini giyemedi, eşi yardıma koştu. Sonra ise gözlüğünü düşürdü. 9 Ağustos'ta hürriye girmişti. Söz konusu Hups ve bilim yasası 9 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Bilen tarafından imzalanarak ürünmeye girmişti. Yerli yarı üretken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çık kıtığını hafifletmeyi amaçlıyor. <gülüyor> üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden çok yüksek üretimin için yaklaşık 52 için yaklaşık 52 milyar Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına %25 tip vergi indirimini içeriyor. Kaynak A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nden bizi açıklaması. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20-26'ya kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler geldi, herkesin evinde var cinsiyet kaymasına sebep oluyor dedi. Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler geldi, sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor dedi. Yüksek kimya mühendisi Kudret Livaoğlu, Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen bir etkinlikte kozmet ürünleriyle ilgili dikkat çeken ifade kullandı. Livaoğlu yapılan bilimsel çalışmalarda... Parfüm, krem, deodorant gibi ürünlerde bulunan Fithalat maddesinin DNA has hasarına ve cinsiyet kaymalarına sebep olduğu tespit edildi diye konuştu. Haber Haber Yüceler Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler Sabun Krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler Sabun Krem ve farklı gibi cinsiyet kaymasına neden oluyor. Yüksek kimya müdendisi kıbrekli varolup, zeytin burnunda gerçek Yüksek kimya mühendisi Kibrek Nüvaroğlu, Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen bir etkinlikte kozmetik ürünleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Nüvaroğlu, yapılan bilimsel çalışmalarda sabun, parfüm, krem, deodorant gibi ürünlerde bulunan ftalat maddesinin DNA hasarına ve cins kaymalarına sebep olduğu tespit edildi, diye konuştu. Zeytinburnu Belediyesi Akdem tarafından her çarşamba Merkez Efendik Parkı'nda düzenlenen bahçe seminerlerinde bu hafta evde doğal temizlik konuşuldu. İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen kimyasal ürünlerin yerine alternatif olacak doğal ürünlerin kullanımı hakkındaki bilgileri, Yüksek Kimya Mühendisi Kudret Yıvaroğlu aktardı. Cinsiyet kaymalarına sebep oluyor. Konuyla ilgili konuşan Yüksek Kimya Mühendisi Kudret Yıvaroğlu, temizlik yaparken çok dikkat istiyoruz. Ne kadar kötü bir da ne kadar parfüm kokarsa o kadar temizlendiğini hissediyoruz. Çok tökülen deterjanlar petrolden elde edilen güçlü deterjanlar oluyor. Bu ürünlerin maliyeti doğal ürünlere nazaran daha düşük ama ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Temizlik ürünlerindeki parfümler daha ağır kimyasalların kullanıldığı ürünler oluyor. Bir kokuyu oluşturabilmek için en az 20-30 hatta 2 0 kadar çeşitli kimyasal bir araya geliyor. Kitalak kanserojen maddesi kullanılan deterjanlarda bilimsel olarak DNA hasarı, cinsiyet kaymalarına sebep olduğu tespit ediliyor ifadelerini kullandı. Evdeki kimyasal kirlilik dışarıya oranla 70 kat fazla. Yüksek kimya mühendisi kubretli var olup, günlük hayatta birçok kimyasalla muhatap oluyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki ev içindeki kimyasal kirlilik dışarıya oranla 70 kat fazla. Kullandığımız deterjanlarla ev içerisinde kimyasal bir kirlilik oluşturuyoruz. Hamilelerin ve çocuk sahibi olanların temizlik konusunda daha bilinçli davranması gerekiyor. Temizlik yaparken deterjanların daha etkili olur düşüncesiyle karıştırılması zehirleyici gazların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Sırf temizlik yaparken hayatını kaybeden insanlar olabiliyor. Kullandığımız malzemeyi bilinçli olarak seçmemiz lazım dedi. Temizlik ve kozmetik ürünlerin deri yoluyla direkt kana karıştığını ve boşaltım sistemine girmediğini kaydeden yıllar olup, bu ürünlerin elimizden geldiği kadarıyla doğal yöntemlerle değiştirilmesi gerektiğini belirtti. İldiha. Vatanbaş'ta yaklaza geçtik. Araç park etme bile yasaklandı. Bu itibaren günlerce sürecek. Bu saatlere dikkat. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. İyi. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. Neyseyse. Şey. Son dakika haber. Spor. Astroloji ve magazinden siyaseti. Ekonomiden finansı. Seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi MyNet.com. Ve bu haberimize birlikte tarık haber. Bu no bekleriz. No bizde yer alan reklamları tıklayarak bize de destek verebilirsiniz daha mutlu daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyumak sürede akşamlar diliyoruz hoşça